Evet, sadeleştirme üzerinden birkaç alıştırma daha yapalım. Aslında bu videoda pek de yeni bir şey görmeyeceğiz. Şu ana kadar gördüğümüz ve umarım öğrendiğiniz konuları tekrar ediyor olacağız. 2 çarpı 3x artı 5 ifadesini sadeleştirmek istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi aslında bu ifade 2 tane 3x artı 5 ifadesiyle aynı. Yani 3x artı 5'i 3x artı 5 ile toplamak demek. 3x artı 5 ifadelerini alt alta yazalım ve toplayalım. Evet, ne görüyoruz? 2 tane 3x var. Hemen yazalım. 2 çarpı 3x. 2 tane de 5 var değil mi? Artı 2 çarpı 5. Peki bu aritmetikteki dağılma özelliği değil mi? 2'yi hem 3x hem de 5 çarpmış olduk. Öyleyse buna dağılma özelliği diyebiliriz. Şimdi sadeleştirmeye devam edelim. 2 çarpı 3x, 6x eder, 2 çarpı 5 ise 10 eder. Öyleyse 6x artı 10 sonucunu bulduk ve bu örnek biter. İsterseniz şimdi biraz daha zor bir örnek çözelim. Elimizde 7 çarpı 3y eksi 5, eksi 2 çarpı 10 artı 4y var. Bu ifadeyi sadeleştirmeye çalışalım. İfadenin sol tarafıyla başlayalım ve dağılma özelliğini kullanarak parantezi açalım. 7 çarpı 3y, 21y eder. 7 çarpı eksi 5'te eksi 35 eder. O zaman sol tarafta 21y eksi 35 var. Devam. Sağ tarafta da parantezin önünde 2'yi görüyoruz. Parantezin içindeki ifadeleri 2 ile çarpıp birbirlerinden çıkarabiliriz. Ya da bu ifadeleri birbirinden çıkarmak yerine parantezi eksi 2 ile açmayı da deneyebiliriz. Aslında ikisi de aynı şey, yani aynı sonuca ulaşırız. Eksi 2 çarpı 10 dedik. Eksi 20 eder. Eksi 2 çarpı 4y eksi 8y eder. İkinci parantezde dağılma özelliğini kullanarak açmış olduk. Elimizde kalan ifadeye bir bakalım. Sadeleştirmeye devam edebiliriz. 21y eksi 8y 13y eder. Eksi 35 eksi 20 de eksi 55 eder. Öyleyse sonuç 13y eksi 55 oldu. Şahane.